Slitgong'un yanından durup ona bir göz atmadan geçmem mümkün olmuyor. Bu eser, Vanuatu'daki Ambrim Adası'na ait. Bu eserde aslında tüm dünya sanatlarında en çok rastlanan motif olan insan yüzü betimlenmiştir. Ama bu betimleme çok çarpıcı bir niteliğe sahip. Dikdik bakan iri gözleri, burnu ve ağzıyla... Ağız kısmı yüzün alt kısmında değil, hemen burnun altına yerleştirilmiş. Gong'un ön yüzünü yukarıdan aşağı doğru kaplayan ince bir yarık vardır. Bu gong, bir bakıma köyün kurucu atalarının bir görüntüsüdür. Aslında atalarının sadece görüntüsünün değil, gong çalındığı zaman ince yarıktan çıkan ses sayesinde atalarının sesinin de bir yansımasıdır. Bu gonglar ortadaki yarığın kenarlarına ahşap tokmaklarla vurularak çalınır ve derinden gelen, yankılanan ve gümbürdeyen sesiyle kendini uzak mesafelere bile duyurur. Bu gonglar hem çeşitli törenlerdeki dans ve şarkılara eşlik etmeye hem de köyler arasında iletişim kurmaya yarayan araçlar olarak kullanılmıştır. Temelde Morse koduna benzeyen ve vuruşlarla duraksamalardan ibaret olan bir sistemdi. Yani eğer başka bir köyde yaşayanlara "5 gün sonra görüşelim. Şefinize söyleyin, bize borcu olan 10 domuzla 3 demet kulkasını da getirsin." demek istiyorsanız, bu anlama gelen özel bir kod gönderebiliyordunuz. Batı ülkelerinde yaşayan bazı insanlar için atalarına tapınmak çok olağan dışı görünebilir. Ben ancak bu eserin yapıldığı köye gidip onu yapan insanlarla görüşme fırsatını yakaladığımda bu betimlemelerdeki ustalığı, zekayı ve gücü anlayabildim. Bana anlattıklarına göre, idollerin gözlerinde gördüğümüz aslında sabah yıldızıdır. Bu, atalarının bir yandan bu dünyayla olan bağlantısını, insanların yaptıklarını gözetlediğini, ama bir yandan da kozmosun daha büyük olaylarıyla da bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır. Aslında burada ifade edilen birçok konunun kendi kültürümüzde de olduğunu fark ettim. Örneğin toplumumuzun kurucu atalarına duyduğumuz saygıyla onları düzenli olarak ve hak ettikleri değerde anma geleneği.